Sabah hem seferlerim kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an İran'ın Sistan ve Belutistan eyaletinde Nikşeh şehrindeyiz. Nikşeh şehrinde çok fazla Afganistan Türkmenleri var. Bugün onlarla görüşüp konuşmayı düşünüyoruz. Hem de Nikşeh'in çarşısını gezeceğiz. Gelin başlayalım. Selamlar, selamet. Nasılsınız? İyiyim, siz yaxşısınız? Elhamdülillah, biz yaxşıyız. Nerede varlar? Çov var. Çov bardaydık. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman pazar kalabalık oluyor? Bala? Pazar. Ne zaman kalabalık oluyor, şuluk? Haa, şuluk. Ramazanı kalbi şuluk. Şimdi olmuyor mu? Saat kaç gibi? Saat... ...dakırmanın... ...goluna tabir. İki. Sizin Türk'ü? Ben Türk'üm. Türk nereden? Türkiye. Türkiye? <gülüyor> Türkiye, Türk'üyüm. Türkiye Türkiye. Evet, İstanbul. Ben Ankara, Samsun. Samsunu duydunuz mu? Ya, ya. Karadeniz. Hı hı. Var Ber... Türkiye'ye. İstanbul'a. Türkiye'nin kuzeyinde deniz var ya, Karadeniz. Ha, Karadeniz. İşte o. Ben oralıyım. Aa, yapsın, yapsın. <gülüyor> Sizin adınız neydi? Hacı Emir. Hacı Emir. Can çığlırdı. Sağ karnına gel. Ne mi Hacı Emir? Hacı Emir, şansayla ince ayın. Türkçe söyledi. Hacı Emir. Ben haftadık, pancağıma da gideceğim. Pahçe söyledi. Yani... Türkçe, şuna... Türkçe kam ki... Tapağı var. Laciye fark var. Ben sizi anlıyorum. Siz beni anlıyor musunuz? Hı hı hı hı hı hı hı hı Türkçe hı hı hı Türkümüzü, Türkümüz zayıf da Yo çok iyi, anlaşabiliyoruz İnşallah, inşallah biliyorum 30 yıldır buradasınız ha. 30 sene 30 yıl anında bizi yıkamadığımızda, beni takırmaz Haa, bir şey yok Yok İran pasaportu da yok ya, ya, ya. Yok Sizin dışınızda çok fazla Türk var mı? Afganistan ha, Türk'ü Afganistan'a 80 bin Türk Orada 8 milyon. Şu an Nikşer'de çok fazla e, mı? Nikşer'den babra buraya 200 nefer var. 200 nefer var. Mağaza, Park. Mağazası olan var mı, dükkanı olan? Yok, dükkanı Yok, yok. Türkmen. Türkmen? Belki? <gülüyor> Belki Türkmen yok. Belki fakat Özbek var. Haa. Belki fakat Özbek var. Türkmen mesela, Tiran'a var, Şiraz'da var, İslam'a var. Afganistan'da Türkmen var, Kazak var, Kırgız var. Türk Türk diye var. biz moğol uzbeck misin? Uzbeck var, Kazak var, Türkmen var, Turguz var, Afkanlısana var. Yükselt. Sekiz bin Türk tabarı var. Türk değil mi? Onlar da. Burada misal, burada misal, Azar hemen Türk hmm. bose, Kazak bursa. Kırgız bolsa, Türkmən bolsa, Moğol bolsa, nə hamısı sarnışası Türk. Şimdi sizin gibi burada dükkanı olan Türk var mı? Gerge? Sizin dükkanınız var ya? Ha, Türk var var var var. İstanbul'da var? var. Yok yok burada. Nişantepe. Deriyor. Yok. Yok, siz siz misiniz sadece? Nişantepe. Nota mağazarı, nota. Aa, topuz tane. Ama biz özümüzdən, qonağımız yoldaşımız. Sizin kültürünüz, verhengeniz buradan farklı mı? Böyle. Yemekleriniz de farklı. Evet. Siz kültürünüzü korudunuz mu? <gülüyor> evde yemek pişiriyor eşiniz? Ha? Hanımınız evde ne yemek pişiriyor? Palav Özbek'i, Şorba <gülüyor> Özbek'i. Buna Türkmanlık çıtırman değil. Biz Özbek'e Palav'dayız. Siz şimdi Özbek misiniz? Biz Özbek misiniz. Biz Özbek, Afganistan Özbek. Afganistan Özbek, Afganistan, Özbek bile hemen Türk. İnsanın marruk da, var. Şarğıslan Özbekistanın sam çok alanı, Türkistanın şarğı alıb. Türkistanın şarğı, marruk da Türkistanın Türkistan, şarğı. Buraya Türkistan, alıştınız mı? Ha. 80 adam bizim dalaksa adam olmayın. Bir de parhangi, ge, bir de laciasi, ge, bir de zabağını yapıyoruz. O yüzden onu musallatımızı veriyoruz. Buranın yemeklerini de yapıyor mu eşiniz evde? Hanımınız evde? Buranın yemeklerini yapıyor mu Beluç yemeği? Yemeklerini de yapıyor. Kaç tane çocuğunuz var? Bence tanesi 17 değil. Bizim elimizin tozluğunu alalım yok. Doğumu hanımla bir aylık mutlaka falan. Bir aylık böyle. Onun bir aylık, en tazar. İki tane mi ha. hanım var? Ha. Ha. Birinciden kaç tane çocuk bir var? Birinciden on yedi yok öyle. Yok, on yedi yıl çocuk yıl yoktu. On yedi yıl fazla bir aylık umudu varmış. Ha, maşallah. <gülüyor> İkincisi? İkincisi şurada. Çocuk var mı ikinciden? Ya, o aşağı duyması da umudu. Um, um, Vardı, o yok. Ha ilk birinciden çocuk olmadı, ikinciden yeni oldu. Haa, ha. Allah bağışlasın. İnşallah, inşallah. Allah size sallar. <gülüyor> Hayalcan, dar kızmaç. Kızlı <gülüyor> vatandağlar, Türk vatandağlarımız paylaşınca sonra aslında müsaade Benim bey, ha, İranlı. İranlı? <gülüyor> <gülüyor> Siz Türkiye'siniz. Ben Türkiye. <gülüyor> Yassı, yassı, yassı. Sağ ol. Yaşsın. Burganper dur, İran'ı. Yok, Türk değil, Fars. Selamünaleyküm. Ne A, a pasta camiriye turka, Grusan, abi turka modur. Hm, sonra bir antorkiya, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, Tanıştığımıza memnun olduk. sonra, bize sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, Sağ olun. biz de aynı şekilde. İnşallah. Hoşçakalın. Selamlar. <gülüyor> Selamlar. Allah'a emanet olun. Güzel. Afganistan Türkleri'ni de ziyaret edeceğiz. Çarşının içinde Bir tane pasaj var. Hadi. Hadi. Eee! zren var ama. Ay, çiçek açmak lazım. Burada iki dolu. Ya şunlara bakar mısınız? Çok güzeller. Çeşit çeşit. Şimdi çarşı biraz kalabalık değil. Bir iki saat sonra bayağı kalabalık oluyor ama bizim hemen Kerman'a dönmemiz gerekiyor. Gece yolda olmamamız gerekiyor. Gece yolda olmak burada çok tehlikeli. İna aksan. Aray, inalar çark and, e, ve ki <coughs> ya ki دوئته ماشمه فیلم گیری سلام ا ر کاستانا بیت یادت هست تو اپ تو بی چک نه اونم مو خورده مو می با اینجا میاد چرخ دوزی قای اساس این کار اینجا دو میشه بعد از این چرخ شد میر بررسول دروسی کار تکمیلیش توسط سوزاننده یا خاموش سوزاننده تکمیل میشه. این یه جور یه نازل کوچیک هست، مثلا یه تاپزتایی. تاپزتایی رو دیگه که روی زنانه تقریبا اینطوری به این شکل مهد می‌کوره. اصلا یه این کار انجام میشه روش. و بعد از اینکه این کار انجام شد، میان با چه از کارو مشخص هست. چرک دوز ها می چی هست از, از کار میان با چرک می دوزن و مابقی کار کلا با دست دکته می یعنی این کار سوزن دوزی می شه. اینا رو داماد، اینو مال عروس نیست، مال داماده اینا برای داماد میارن اینو به گردن داماد آویزو میکنن. O Rusluy ki rafteyim bariktan tamam. ya aksine şun dade buda hamiince burada dade buda burada da hiçli odası varmış. Bunlar İranlı. Kış odasına özgü. Hani buraya özgü değil mi? Şu kısa. <Gülüyor> Bu da kanal tepsisi. Kanalar. Bu da aynı şekilde. Burada çok fazla tütsü kokuyor. Yani tütsü kokusu çok ağır. Başıma ağrı girdi resmen. Şöyle mağazadan biraz bir şeyler göstereyim. Buradaki kadınlar takıya çok önem veriyor. Böyle altına benzeyen takılar çok fazla. Şurada da dolu takılar var. Pakistan'dan gelen birçok böyle güzellik ürünleri de var kına Burada da dolu kına var. Şunlarda da şöyle desen yapıyorlar ya onlarda. Bakın şu şekilde parfümler de var, esans şeklinde. Kokuları nasıl acaba? Normalde söylemeyecektim neden geceye kalmamamız gerektiğini ama söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Gece çok fazla. Kaçakçılar gittiği için inanılmaz yol tehlikeli. Çünkü çok hızlı gidiyorlar ve kazalar çok fazla. Bu bir tanesi. Bir diğeri ise haydutların olduğu söyleniyor. Nikşer ve aşağı kısımda olmadığını ama yukarı kısımlarda olduğu söyleniyor. Ve dün biz benzin alırdığımızda benzin vermiyorlardı. Sonra önümüzde bir tane araba vardı. Arabadaki olan kişi o benzin istasyonundaki kişiyi tanıyordu. Benzin doldur dedi ve direkt doldurdular. Ve eşime o adam demiş ki sakın gece yolda olma çok tehlikeli. O da demiş ki biz Nikşar'a gidiyoruz yani hemen şurası. Şu an başka yere gitmeyeceğiz. Sakın sakın yolda olma çünkü bir araba geliyor, tarıyor arabaları gidiyor demiş. Yani böyle olaylarında olduğunu söylemiş. O yüzden sakın sakın gece yolda olma. Arabalar tarayıp gidiyor. Burada böyle bir tehlike var demiş. Yani bu tarayanlar büyük bir ihtimal size bahsettiğim örgütlerdendir. Yoksa niye yani ne gibi hastalık olabilir ki tarayıp gidiyorlar? Büyük bir ihtimal o örgütlerden bunu yapıyorlar. Bu neydi <gülüyor> Abdülhamid? burada baya seviliyor çünkü onların dini lideri.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 Gençler estağfurullah estağfurullah diyerek geçtiler. Sanırım dış görünüş olarak burada bayağı abartılı açıyorum. Aha, maşallah. Siz Özbek misiniz, Türkmen mi? Özbek. Burada Özbekler mi var? Özbekler var, Özbek. Türkmen de var mı? Yoksa hepsi Özbek mi? Malam var, Özbek var. ikisi de var. Şimdi buradaki karşılaştığımız herkes ilk görüştüğümüz abinin akrabaları. O yüzden hepsi Özbek. Ama Türkmenlerde var burada. Türkmenler de var. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Otuz yıl falan. Aa. Zor mu? Çok evet. dur. Onu tamir mi ediyorsunuz? Yoksa dikiyor musunuz? Yürüdüm. Yürüdüm. Yürüdüm. Yürüdüm. Tamir. Tamir. Türkiye'de, Türkiye değil mi? Aha, Türkiye'de. Türkiye'de. Aha. Türkiye'de. Aha. Türkiye'de Ha. ha. Hangi şehirde? Valla Nerede? Türkiye'de, İstanbul'da. A Kaç tane famil var? 3-4 hanımda var. İyi. Ha. Ee, sevdiler mi orayı? Bolalar siblaları kasabağa işledi. Ha. Evet. Dağın tepesinde. Aha. Gadalqaşlıydı. İyi. Evet, Türk olduğumu söyleyince, Türkiye'den geldiğimi söyleyince ortam daha sıcak oluyor. <gülüyor> Kolay gel. Ağır, doğru. Bak, davalet var Wow, I need می‌گن روی گوشت میده خوش می‌کنه یارو گوشت خوش. ولی من تواهک. این الان تواهکه. آره، اینم تواهکه. تو با, با, با خوشت. گوشت، با اینو مثلا بیشتر چند سال یقت کنم همینم این گوشت خوش که مشروب به تواهک گوشت بز هست. و این خوراک مخصوص نیکشهر و چوبار بیشتر نیکشهر باشد که ندارد. و اینو وقتی که بزو میکشم، بزو گوشتشو کاش کاش میکنن خیلی ریز. در من ریز نیست ولی در من پهنش میکنن گوشت و بعضی از اینکه پهن کردن، اینو انار میزنن، نمک میزنن و اناری که انار خوشک انار یه که انار خشک میکنن و انار خوش شد باز اینو تو تابه میتابند وقتی که تابیده شد میان دوباره ویزش میکنه و به صورت پودر در میارند و این میزن به این گوشت این گوشت خوشمزه میشه خیلی و این گوشت مخصوص ماه مبارک رمضان اینو بیشتر تو ماه مبارک رمضان Amca bana bir tane verdi, tadına bak dedi. Kokusu çok kötü, tadına bir de bakalım. Ayıp olmasın. <gülüyor> aşırı tuzlu. <gülüyor> Tadı fena değil ama aşırı tuzlu. Teyli memnun ammim, merci. <gülüyor> yerik var her şey, ama yerik var her şey. ها هایتینا به شما ترمید زندگی باشد ها جان شما اسمتون چیه؟ های؟ اسمتون چیه؟ اسمتون چیه؟ چند سال اینجا کار میکنی؟ تاگیر من دورورای سی فنس دارمشونم خسته نباش. سلام باشم عدوی و وسایده عدتاره میفرشی؟ درسته؟ درسته؟ اینجا Oda daha bereket verir. memnunum, seyli hoş aşağıdım. Benim <gülüyor> like o hazine, şu kardak Versi. Hemen kafiye. Ne istedin? Hemen. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Amca verdi de bunu yiyemeyeceğiz. Çok güzel. Bu büyük bir film. Bunun paketini livesya. Bu bu film al Cott bir videいい. ωhtu senin gibi aslında bakhal Bir film tek bu,ゲ Adam diyemiz. Yine filmctions49 tamamen� gathering için맞 employers yapıyorlar. H transaction eşとlerim. Apparently, Suriye ile everything Pattinson leveraging aU Booksnu... typeDirgin. Lazımda. Çık sax Danıştılar. Herik ne yaptın? Çarpmış mı girdin? mi koydun mücadeni? Çarpmış mı? Bu bu dağın ne kadar ne kadar eşgir ama? Eşgir değil ama bu dağın şu, şu, şu şeyden cübat batıp geliyor. Karabın, iki saat kumunu karabın etmiş. İki saat kumunu Kilo çarptı. Kilo i? Kilo i Kilo? 65 Aa. Ben yemem hiç hastam. Yem. che kade bhi yaar mujhe hai humein in kartan nadar main na pad gaya che kade gaya best wala badhte hai ye honge to nahi to sab hai bas wo daike wo 300 nahi koi salaamat <laughs> ha Altyazı M.K. Bunlar da konar. Türkçe adını bilmiyorum. Bazı erkekler bunları başına atıyor. Bunu Afganistan'da da çok gördüm. Yani ben gitmedim de resimlerim videolarında bunu gördüm. Bunun adı ne? şu an bizim Afganistan'ın değil mi bunlar? <gülüyor> Sağ olun. Evet, burayı da size göstermeye çalıştık. Afganistan Özbekleri ile konuştuk. Hallerini, hatırlarını sorduk. Şimdi bizim hava kararmadan Kermana gitmemiz gerekiyor. O yüzden hemen yola çıkmamız lazım. Bunun birçok sebebi var. Hem o taraflarda haydutların olduğunu söylüyorlar yollarda. Yani Berüçistan tarafında. O yüzden gece dışarıda olmamamız gerekiyor. Aynı şekilde yakıt kaçakçıları olduğu için çok hızlı gidiyorlar. Ve dün biz benzin alırken birisi bize sakın gece yolda olmayın. Burada bazen arabaları tarayıp gece gidiyorlar dedi. Şimdi niye tarayıp gitsinler onu düşündüm ama burada çok fazla örgütler var. Yani o örgütlerin işe olduğunu düşünüyorum. Öyle. Şu an saat 9.15 geçiyor. Bizim hemen yola çıkmamız lazım. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.